Merhaba dostlar. Ben Seyah Defineci. Bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün çoğu definecilerin aklını karıştıran iki değişik define işaretini değineceğim. Aslında bir tane ama ötekisinde farklılığını anlatacağım. Görünüşte aynı sayılan fakat işin aslında değişik özelliklere sahip olan bu işaretlerin anlam ve farklılıklarını sizlere aktaracağım. Bu arada... Videolarıma yaptığınız yorumlardan, sorduğunuz do, e, sorulardan dolayı e, dostlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bana devamlı destek çıkan, gezenterlik dostum sana da selam olsun. Her zaman videolarımı e, beğenip yorumlar atıyorsun. E, ve tüm beni izleyen, beğenen, abone ve define sevdalarına buradan... Teşekkür ediyorum. Asıl konumuz olan ve sizlerin de sabırsızlıkla beklediği koltuk taşı define işaretine gelelim. Koltuk taşı define işareti diye bir başlık attım. Definecilerin genellikle birbirinden ayırt edemediği önemli büyük define işaretlerinden birisidir. Ayırt edilmesi zor işaretlerden olan koltuk taşı ile oturak taşıdır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta ise koltuk taşında kollarınızı koyabileceğiniz, başınızı ve sırtınızı yaslayabileceğiniz ve ayaklarınızı rahatça uzatabileceğiniz yere koyabileceğiniz yerlerin yapılmış olması gerekmektedir. Oturak taşında bu özellikler yoktur. Bu işaret bir tabureyi anlatır ve hiçbir şekilde kol ve sırt yaslanacak bölümler bulunmaz diyelim ki böyle bir koltuk taşı arazide karşınıza çıktı ne yapabilirim diye sorarsınız kendinize şunları aklınızdan kesin bulundurun koltuk taşı işareti önünde basamakları varsa kesinlikle bu taşları kontrol edin kollarınızı koyacağınız destek yerlerinde oyma delikler varsa Tam karşısında yani işaretin oturduğunuz yerin karşısında yığma olma olasılığı çok yüksektir. Eğer koltuk işareti bir mağara içinde ve koltuk işareti çevresinde kare olmaları mevcut ise bu da bir liderin hazinesinin mağaranın içinde bulunan odalarda saklandığına işarettir. Yani ne kadar kara oyması varsa o kadar oda var demek. Duvarlarını, yürüdüğünüz zemini çok iyi kontrol etmelisiniz. Yani mağaranın. Bu konuda boşluk tesisi yapabilecek malzemeler yanınızda bulunması tavsiye edilir. Definecilikte koltuk taşı güzel bir işarettir. Her şekilde... Kesi define işareti olarak kabul edilir. Bazen basamakla çıkılır. Bazen de mezar sembolüdür. Önemli olan şey basamaklı koltuk taşlarının karşısında duran yığma tümünüz olma ihtimali yüksektir. Bu yığma yamaçta ise su tuzağı olma ihtimali büyüktür ve ona dikkat edilmesi gerekir. Yani yamaçta olan mezarlar ya da define saklanan yerler tuzaklıdır. Onlara dikkat edelim. Lütfen. Koltuk taşı define işareti. Diğer görüşler nelermiş onları sıralayalım. Kol olunacak sağ ve solu olarak iki yere var. O zaman koltuk taşına otur karşına bak. Karşıda bir tümülüs, bir tümsek e, görme gerekir denmektedir. Define tümsekteki bulunan ana kayanın direkmen içindedir. Koltukta sadece sol kolun konulacak yer varsa koltuğa otur sol elini koy ve sağ tarafa bak. E, baktığın yönde iki tane kayanın böyle birleştiğini ve onun ortasında bir girişin olduğunu bize söyler. Üçüncü işaretler yine aynı ama bu sefer sağ tarafta ve sağ elini koyup sol tarafa bakılır ve orada da yine iki tane taş ve taşın ortasında e, bir girişten bize bahseder. Bu girişler e, tuzaksızdır. Artık e, ne kadar derin olur onu da tecrübe sizin etmeniz gerekiyor. Kol kolunacak yerler yoksa arasındaki tepenin yani arkasındaki tepenin işaretin bir yıma bulunur. Bu yımanın içinde define kesinlikle saklanır. Koltuğa çıkıp düz olarak 15-20 metre civarında başka bir şey kaya aranır. Başka bir işarete bakılır. Bu konuda definenin ne kadar derinde olduğu Fakat, Lakin ikinci işareti bulduğunuzda bu definenin burada olduğundan emin olunur. Yani ikinci işarete de bakılması gerekir. Bu konuda başka bir görüş ise koltuk taşı e, dört şekilde bulunur. Her dört şekilde kesin defini işaretidir. Yani bu taburenin de e, tabure şeklindeki koltuk taşını da içine alıyorum. Başka bir görüşe da, e, göre Frikya inanç sisteminin tanrıçası olan Kibele'nin kayalıklarda ve dağlarda gezdiği inancı ile onun oturması için yapılmış olabilir görüşü. Ancak aynı yapı define saklayıcıları tarafından da sonradan kullanılmış e, olduğu, kullanıldığı bilinmektedir. Buna göre şu kriterlere dikkat edin. 1. Öncelikle koltuğun ön kısmı aşağıda bir dere gibi vahaya bakıyor olmalıdır. 2- Koltuğa oturacak ayaklar, yere değecek biçimde bir yapı varsa para veya mal oracıkta aranmalıdır. Bu konuda detay dedektörün siz ustalara çok faydası olacaktır. Böylece hem işareti kırmadan bozmadan araştırmış olursunuz. 3- her iki kolu yaslamak için kolçaklar mevcutsa para karşı istikamette bir kuyunun içinde bulunur diyor. 4. Tek kol yaslama yeri varsa define boş olan tarafta aranmalıdır. Burada ikinci bir işarete gerek duyulmaktadır. Ayrıca metal detektörünün e, faydasını Kesinlikle burada da göreceksiniz. Koltuk iki kişinin oturacağı kadar geniş ise define oturulan kısımda horasan ile kapalı bir alanda bulunur. İşareti lütfen kırmayın. Önce yine bir metal dedektörü ile kontrol edip oradan sonra olumlu bir sonuçta oraya açabilirsiniz. Yoksa zarar verin. Üzerinde haç ya da çarpı varsa koltuk taşının altı incelenmeli. İçinde müjdesi yoksa yakınlarda tümürüz ya da kaya içinde e, yönetici mezarı vardır diyorlar. Oturduğunuzda baktığınız yönde 70 metre içinde yani 70 metre kare içinde araştırma yapmalısınız. Bu konuda ikinci işaretleri de e, yüksek höyükleri e, de e, göz önünde bulundu. Tekrar siz ustalara söyleyin. İşaretlere mümkün olduğunca zarar verin. Kesin emin olduğunuz yerlerde e, bu incelemeyi yapın. Araştırmalarınızda metal dedektörü kesin kullanın. Arazide anormal olan yerleri bulun. Toprak ve kaya yapısına de, e, yapısı değişik olan e, bölümlere yoğunlaşın. Ve oralarda araştırmanızı yapın. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.